Resimde gördüğünüz kız, 1.70 boyunda güneşli bir havada ayakta duruyor. Tabii ki güneşle yeryüzü arasında belirli bir açı var. Ve güneş bu konumdayken kızın gölgesinin boyu 3,1 metre. Yani 3 metre 10 santim. 1.70'lik bir insanın gölgesi güneş yeryüzüne bu açıdayken 3,1 metre. 3 metre 10 santim. Şimdi bilin bakalım ne yapacağım. Sizden her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı ve bu bilgileri kullanarak Güneş'in yeryüzüyle yaptığı açıyı bulmanızı isteyeceğim. Hatta şöyle sorayım. Bakın bu açıya teta diyorum. Theta'nın radyan cinsinden değerini bulmanızı istiyorum. Kolay gelsin. Şimdi birlikte düşünelim. Bu resimde ne görüyorsunuz? Bir kız var. Doğru, ama ben matematiksel olarak ne gördüğünüzü sorsam, ne görüyorsunuz? Bir açı ve iki kenar uzunluğu var. Peki, bunları nasıl kullanacağım? Trigonometri. Trigonometri. Trigonometrik formülleri düşündüğünüzde, hangi trigonometrik formülde, hangi trigonometrik formülde karşı kenar ve komşu kenar vardır? Hangi formülde ikisi birlikte anılır? Hemen tüm formülleri hatırlayalım. Sinüs, karşı kenarın hipotenüs oranı. Kosinüs, komşu kenarın hipotenüs oranı. Ve tanjant ise karşı kenarın komşu kenara oranı. Karşı bölü komşu. Demek ki tanjant fonksiyonunu kullanacağız. O halde yazalım. Teta'nın tanjantı, tan teta eşittir. 1,7 bölü 3,1. Teta açısının tanjantı 1,7 bölü 3,1'e eşitmiş. Teta'yı bulmak için eşitliğin iki tarafının da ters tanjant, yani arktanjantını alabilirim. Bunu yaparsam geriye teta eşittir 1,7 bu kızın boyu bölü 3,1'in arktanjantı kalır. Bu ifade birim çemberi kullanarak hesaplayabileceğimiz türden bir ifade değil. Onun için hesap makinamızı kullanalım. Ark tanjant bulmak istiyoruz öyle değil mi? O zaman ark tanjanta basıyorum. Aslında hesap makinesine yaptırmak istediğim işlem şu: Hangi açının tanjanti 1,7/3,1'e eşittir? Bunu bulmak istiyoruz. O zaman ark tanjant 1,7 Bölü 3,1 Tabi Enter tuşuna basmadan doğru modda olup olmadığımıza da bir bakalım Ve bakın doğru modda değiliz Derece seçili Halbuki soruda bizden cevabı radyan cinsinden bulmamız isteniyor Evet bu ekrandan çıkalım Ve Enter'a basalım İşte güneşin açısının radyan cinsinden değeri eğer bu sayıyı yuvarlayacak olursak 0,50 diyebiliriz. O halde 1,7 bölü 3,1'in arktanjantı yani θ yaklaşık olarak 0,50 radyana eşittir. Bu kadar.